Depremle ilgili eğitim vesaire filan, 2021 yılını deprem eğitim yılı ilan etti. Bizde çok ciddi arşivimiz var. Bunlar 99 deprem gazeteleri, yaklaşık bir o dönem yayın yapan 30'a yakın gazeteyi 2-3 ay satın aldık. Bunları arşivledim burada. İlginç, i̇lginç gazetelerden arşiv yaptım. Bunu zaman zaman sergiliyorum. Bunlar 22 yıl önceki gazeteler. Bu da İzmir gazeteleri. İzmir depreminin her önemli olayın gazeteleri alıyorum. Mesela pandemi olsun, Ayasofya açılışı olsun vesaire. Onları da arşivledim. Gazete olarak arşivledim. Sayın Bayım. Evet. Kitaplar bunları depreme ait kitaplar. Biz gemzi ticaret odasının deprem sayısı. Sayın, sayın. Orjinal Müsas'ı, 17 Ağustos'u site. Evet, Kitap, kitaplar, o dönem ait deplerinle de ilgili de İstanbul deplerinin Tabii. Burada misafirlerimize hem bir genel bilgi veriyoruz hem de örnek olsun birileri de böyle bir şeyler yapsın arzu ediyoruz Sayın Karşı yani, Burada kitaplar, arşivler yaklaşık 70-80 gazete var. büyük şehir dahil Kültür Müdürlüğü, birçok yerde o serdiği açtık Sayın şey Karşı Çok güzel. Burada sizi ilgilendiren <gülüyor> bir şeyler var efendim. Daha Böyle temel başkan. atma töreni bu. Hmm. Sayın Cumhurbaşkanımızın şeyi e, oradan İmar Sinan Köprüsü'nden ve temel attı o gazeteleri o gün almıştık. Ama hemen altıda da Sayın Kaymakam mı? E, Evliya Çelebi'nin o dil iskelesiyle ilgili orijinal kebriyası burada da Türkçe sevdim. Bu evet. Kitapta da vardı. Var evet. Evliya Çelebi orijinal şeyi birbirine bağlantılı olsun diye evet. şey yaptım. Çok güzel yani. Çok güzel. Sayın Kayser Bey. Burası Dilovası köşesi olmuş bir yerde. Dilovası köşesi. E, çok özel bir belgeyi size yüksek bilgisini arz, arz ediyorum. Belge ilk defa çıkacak. Dilovasının tarihini sorguluyorlar ya ben geliyorum. Evet. Çok eski Dilovasının tarihi. Resmi gazete. Tarih 12 Eylül 1936. Sayın Kayser evet. Ee, buyurun siz. Gebze'nin köprü nahiyesi kaldırılarak Tavşancıl adı ile yeni bir nahiye kurulması ile ilgili kararname. Evet. Ve Atatürk imzasını taşıyor kararname. Ee, i̇kinci bir sayı bulamadım, onu tespit etmeye çalışıyorum. Resmi gazetede, niçin? Milli Mücadele'de Bilovası, Tavşancıl çok çelkeşli, çok büyük görev yapıyorlar. Evet. Ondan dolayı işte taş köprü yukarıda ve Atatürk orayı Yahya Kalk'tan umur etmek için Sizler evet. Tabii bu konağımız evet, var. Evet. Evet. Fakat Sayın Kaymakam gönül koyuyorum kültür müdürlüklerine yalvardım. Evet. Şimdi bakın oradaki desenler hiç bunlarla alakası yok. Bunlar orijinal, o günkü desenler. Dedik ki bunu sökün, burası çöküyor. Zaten değer, kimse de bakmıyor. Bunu Kültür Müdürlüğü'nde orijinal muhafaza muhafazaydı. inanın ses geçiremedik. 2004 yılında çekimler yaptım. 2004 Aynen. çekim. Ve yalvar o gün duruyordu bunlar efendim. Bu... yok bu. Hayır o zaten çöktü, yıkıldı. Yani şunlar muhafaza edin. Bunlar yaklaşık 120 yıllık planı efendim. Orijinal. Yani o zaman insanlar böyle estetiğe, şeye gözler, çok çok şey vermişler, önem vermişler. Böyle konaklar hem içi hem dışı. Sanat eseri. Ama işte maalesef, maalesef. insan şeyine üzülüyor, bunlar gün geçtikçe böyle kayboldukça üzülüyoruz. Malazgirt'ten Sakarya Meydan Muharebesi'ne bu sene İstiklal Marşı yılı ilan etti evet. Normalde Dilovası yılı yerelde, genelde de İstiklal Marşı ve evet. Sakarya Meydan Muharebesi, onun için yazılmıştı. Sakarya Meydan Muharebesi'yle ilgili önümüzdeki günlerde Türkiye'nin değişik evlerde sergiler açacağız. Çok güzel. Sizin sanayinin evet. başkenti. Yalnız bu siz gelecek bu sevgi, 10 Ocak'tan beri çalışan gazeteciler gününden beri açıktı. Bugün yani sağ olsun Milliyet Müdürüm emeklilere uygulamadık oldu. Tarih Kültür Araştırma Merkezi Kütüphanesi Sayın Kaymakam. Çok güzel, çok emek harcamasınız siz bunlara. Böyle bir yaklaşık 46 yıl meslekte, 46 yıllık birikim, Esif'de bir Atatürk'in bizzat bu şeyler yapmak. O yazışmaları, yazışmaları. Yani. burada gölgeyle ilgili bilgi veriyor ve Atatürk'ün İzmit Basın Toplantısı hmm. o kadar önemli ki, efendim. inanın Kocaeli kamuoyuna mal ettiremedik. Yani böyle anlı gazeteciler var. TRT orada gelip canlı yayın yapmadı. İzmir Basın Toplantısı ilk ve tek basın toplantısı Sayın Kaymakam evet. Atatürk ün. Cumhuriyet. 9 ay önce, 29 Ekim'den 9 ay önce burada basının huzurunda böyle bir cumhuriyetle dev devletin şekli cumhuriyet olacağı anlatılıyor. 78 önemli gazeteci ve kitap, inanın ne Milli Mücadele ve Kocaeli'nin önemliliği de bu basın toplantısı'nı Türkiye kamuoyuna. Şuyur evet. evet. bu evet. proje basını onun günü bu vesileyle mi kutluyor? Evet, aynı, aynı. Çok önemli. Ve o zaman İstanbul işgahı dağıtında, İstanbul gazeteciler yine kaçırılıyor, geliyor. Atatürk, Fransa ile Türkiye arasında ilişkinin yüzüncü yılı, bu ilişkinin yüzüncü yılının da temelleri İzmik'la Şu anda Türkiye, Fransa arasında dostluklar başladı yani. Şimdi Marco, ister istemez, mektup, mektup yazıyor falan. Şu anda Türkiye'de buna şey. Yani Olsun Fransa mı? ilişkilerinde önemli. Cumhuriyet'in kuruluşundan, Gebze Kaymakamımız vardı. Aman Allah, Yıldırım Çağrı tanıyor da, Çok abi. değerli ben bir dost. Onunla beraber bu kitabı 2000'li yıllarda geldi. Dilovası ile ilgili de ayrıntılı yerler var. Evet. Yaklaşık Gebze, İdilovası ve Kocaeli'yle ilk 300'e yakın yayın var Sayın Kaymakam. Onların hepsini topladık. Hatta dışarıdaki yayınları da getirmeye çalıştık. Yine bir özel yayın göstermek isterim size. Varacağım Sayın Kaymakam. Kim yazmış bunu? Bir gün internetten bana sürekli mesaj geliyor. Ee, i̇şte internetteki bilgilerin yararlanmak istiyoruz. Yunanistan'da ben bir şeyim, e, kitap hazırlıyorum. Atalarım hmm. benim darıcadan gitme bir Böyle yazı geliyor. Allah Allah. İşte izin verir misiniz? Grekçe, yani adamlardaki nezakete ben nasıl ona istiyorum? İzin istiyorum. Hakikaten sayın kaymakam, baktım üç yılday sonra bu kitapçı postadan çıktı. Ben Olur. tabii gönderilmez diyordum. Vallahi. Yunanistan'da ve imzalayarak göndermiş. Türkçe yazmış, yazmış ona, Kitap ekşen. Yani burada Darıca'yı anlatıyor. Selanik yakınlarında buradan giden mübadiller Darıca diye bir kent kuruyor. Orayı anlatıyor. Allah Allah! Birçok eski bilgiyi, belgeyi anlatıyor. Ve dedim ki, bak benim Türkiye'nin aleyhine atmayacaksın dedim. Yani benim bilgilerimin altında Türkiye yok dedi. Ben zaten tarih hakikaten orijinal tarih hazırlamış. Sonra da belgesel çekmiş, yine beni aradı. internetten ben yine bir şey gönderdi. Allah. Bir oç dericinin hafızası sayfa. Evet. Ama orijinal hazırlamış, şey yok yani. Bir çok mesela şu anda şeylerde belge yok biliyorsunuz. Yani evet. tabii direkt şey direkt şey. Evet. Bunlar hep varacağı falan. Hmm. Eski harita alalım. Evet, tabii olur. eski, çünkü evet. o çok ciddi çalışmış ona sayfa. Yani. Evet. belediye belediyeye bunu birebir izin evet. iste. Ha. Acı adam evet. domuz kribinde. Evet. Bu Böyle mi? Tabii yazık lan. Evet. Bir sene evet. sonra. Maalesef Aa. her yiler gönderdirdi oradan dostluk başladı filan ama şey siyah gittileriniz omuz kırıb indiler maalesef bunlar hep şeyle ilgili çalışmalar koriyenler sen kaynadın var mı koriyenler et şey, evet, şey baskı bunun. Kültür Bakanlığı basmış kanıt hmm. baskı şey var mesela Katkarlı Mahmud'un, o meşhur Divan Lügat-ı Türk'ün o, o, orijinal baskısı var. yani Onu öyle Kürtür Bakanlığı orijinal tasmış. O da buralarda... A, burada değil mi? Ben de, ben de. Ha, şey, Tabii, o zaman hocam hocam. Tabii, eski dilde. Eski, yani o şey, bin yıl önceki. Bunu yazıyor. Divan Lügat-ı Türk'ün Divan Lügat ı Türk bunu şeye veriyor. O zaman e, Irak'taki işte halifeye veriyor. Daha sonra bu kitap dönüp dolaşıp İstanbul'a geliyor. Meşhur bir kütüphanecimiz var. Cumhuriyet'in ilk yıllarında ona kitap kuruldu deniyor. Bu kitabı buluyor orada. Tek müsa, dünyada tek müsa'sı bunun şu anda İstanbul'da. Bin yıl önce. Hatta 1100 yıl önce. Yani onun birebir bir diyorlar. Kocaeli'nin 12 ilçesinden birisi Dilova'sı ama tarihi binlerce yıllık diyebileceğimiz geçmişe sahip Dilova'sı Roma Bitinya Bizans Selçuklu Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda önemli konuma sahip bölgenin karargah merkezi Dilova'sı Tavşancıl beldesidir Tavşancıl'dır Yahya Kaptan Kuvayi Milliye Komutanı'dır şu an Kültür merkezimiz, kütüphanemizde önemli bir konu ağırlıyoruz. Dilovası Kaymakamımız Sayın Mustafa Aslında. Hoş geldiniz Sayın Kaymakam. Hoş bulduk. Merhaba Efendim hocam. bize Dilovası'nı şu an sağ olun şeref verdiniz kütüphanemize. Birkaç cümle kütüphanemizdeki duygularınızı almak ama en önemlisi Dilovası ile ilgili bilgiler almak isteriz. Böyle birçok yayınlar var. Özellikle Kocaeli Kitapları sergisi 10 Ocak çalışan gazeteciler günü. 16 Ocak Atatürk'ün İzmit Basın toplantısıyla Basın Onur Günü dolayısıyla burada hem Kocaeli Basın Tarihi hem de Kocaeli Kitapları sergisi açtık. Duygularınızı almak isteriz efendim. Evet. Öncelikle çalışan e, gazeteciler gününüzü kutluyoruz. E, bu e, gün sebebiyle de bugün bizleri ağırladınız bu kütüphanenizde. Mütevazi e, dediniz ama çok zengin bir çalışma yapmışsınız. Tebrik ediyoruz sizleri. Burada bu bölgenin geç, e, bu zengin tarihini de görmüş olduk belgelen belgeler var kitaplar var kasetler var e, gerçekten geniş bir çalışma yapılmış burada biz zaten biliyorduk bu bölgenin e, cumhuriyet öncesi Osmanlı döneminde de çok eski yerleşim yerleri olduğunu büyük bir kültür taşıdığını tarih taşıdığını cumhuriyet dönemi başlangıcında da eee Yahya Kaptan'ın bu bölgedeki etkinliklerini biliyorduk ve bunları da işte sizinle birlikte eee Dilovası Kültür Mirası'nı Koruma Derneği ile birlikte e, bu zenginliği daha görünür hale getirmek için bir proje çalışması başlattık. E, İçişleri Bakanlığı'nın onayladığı bir proje. Bu projenin de e, hayata geçirilmesiyle birlikte inşallah Dilovası'na daha iyi halkımıza tanıtmış olacağız. Demin de ifade ettiğim gibi, Dil gerek Osmanlı döneminde, Osmanlı öncesi ve sonrasında Cumhuriyet dönemi başlangıcında çok güzel tarihi birikimleri var. Tarihi eserleri var. Ben bu yaptığınız çalışmalardan ve katkılardan dolayı tanıtım anlamında sizlere teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarınızda da başarılar diliyorum. Tekrar e, çalışan gazeteciler gündüzü kutluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet çalışan gazeteciler. Ee, Sayın Milli Eğitim Müdürüm'den birkaç cümle Tabii. izin verir misiniz? Eğitim, her şeyin başı eğitim ve öğretim. Gelecek, geleceğimiz eğitim. Ve geleceğimizi şekillendiren yavrularımızı eğiten eğitimcilerimiz. Dilovası Milli Eğitim Müdürümüz. Efendim şeref verdiniz e, kütüphanemize. Ama Milli Eğitim Bakanlığımız da çok önemli çalışmalar yapıyor. Eğitimcimiz olarak, Milli Eğitim'in kaç öğrenciniz var Dilovası'nda? Neler yapıyorsunuz? Birkaç cümle almak isteriz. Öncelikle O Şeref ait İsmail Bey. Çok teşekkür ederiz. Burada bizi ağırladığınız için. Kocaeli'nde ilçe olarak, nüfus sayısı olarak 50.000 nüfusa sahip olan ilçemiz biraz küçük bir ilçe olarak bilmesine rağmen öğrenci sayısı 12.300. Yani Karamünser ve diğer bizden daha nüfus olarak fazla olan ilçelere göre öğrenci mevcutumuz daha fazla e, toplamda şu anda 12300 öğrencimiz var çok güzel ve çok güzel hizmet veriyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığımıza da teşekkür ediyoruz çok Biz harika ben sizin elinizden ilk aldım bu kitap ve çok duygulandım gerçekten bakanlığımıza İl Müdürlüğümüze kocaeli Valiliğimize ve Dilovası kaymakamlığımıza teşekkür ediyoruz. Siz bu kitabı anlatın ve sadece gençlere değil, hepimize sanayicisinden ev hanımına, temizlik işçisinden gazetecisine hepimizin okuması gereken bir çalışma. Evet. Neler söylerseniz. Kocaeli Geneli sonra Dilovası Özeli. Sayın hocam şimdi bakanlığımız gerçekten çok önemli bir proje imza attı. Tüm Türkiye'de çocuklarımızın geçmişiyle bağını kurmaya çalışıyoruz. Eğitimin artık müfredatında özel bir dönüş var. O anlamda bakanlığımız her öğrencinin kendi bulunduğu ilde ilçesine biraz daha bilgi olarak bilgi sahibi olmasını istedi. Bu anlamda ilimizde de yine Sayın İl Milliyeti Müdürümüz Femi Rasim Bey'in başkanlığında tüm ilçelerimizle ilgili bilgiler toplandı ve İl Milliyeti Müdürümüz tarafından şehrimiz Kocaeli adlı bu kitap basıldı. Bu yıl 10.000 e, tane öğrencimiz e, seçmeli ders olarak okullarımızda, sadece dilovasının değil, tüm Kocaeli'nde 10.000 öğrencimiz bu dersi seçmeli ders olarak okudular. Her yıl e, bu sayıya yakın öğrenci grubuyla şehrimizi tanıyacağız. Tabi içerisinde e, her ilçemiz var. Dilovası olarak da bizim de içerisinde olduğumuz bir bölümümüz var ama şu yaptığımız projeyle inşallah dilovası kısmını daha da genişleteceğiz. Daha donanımlı, daha dolu bir dilovası ile ilgili bilgi kaynağımız olacak. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben Sayın Kaymakam'a bir kitap hediye etmek istiyorum. Ah, Dilovası, şöyle alırız. Dilovas'ı ilk ilçe olduğunda Sayın Kaymakam'ım, e, ilçe anısına bunu e, yaklaşık 10-12 yıl önce basmıştık. Evet. Ben bunu günün anısına, çok bu muhafaza ederseniz, Sayın Müdürüm size de bunu takdim edelim. Bu da köprünün açılışı anısına. Dilovas'ı yaparsan. önemli bizim 43 yıllık birikimimiz, geçmişimiz. Değerli Kaymakam Bak çok kıymetli Milli Eğitim Müdürüme teşekkür ediyoruz. İlim, kültür, tarih araştırmaları merkezi kütüphanemizi ziyaret ettiler. Kitap sergisi, basın tarih sergimizi gezdiler, onurlandırdılar. Burası hiçbir ücret almadan tarih ve kültür araştırmacılarının hizmetinde diyoruz ve tekrar teşekkür ediyoruz Sayın Kaymakam ve evet. Milli Eğitim Müdürüme. Biz de size yörenin bir aşığı gazeteci olarak, araştırmacı gazeteci olarak teşekkür ediyoruz. Çünkü siz bu bölgeyi hakikaten adeta yeniden suyun üstüne çıkartıyorsunuz. Daha belirgin hale getiriyorsunuz. Bütün gayretlerinizde başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz.